Merhaba değerli takipçiler. Bugün Profilo marka bir elektrik süpürgesi inceleyeceğiz. Motorun yandığı sebeplerden bahsedeceğiz. Bu müşterimiz elektrikli süpürgesini buraya motor tozu çekmiyor diye getirdi. Ama aynı zamanda motor koku yapmaya başlamıştı. Bunun sebebi Elektrik süpürgesinin orijinal torbasının kullanılmaması şu ön motor filtresinin değiştirilmemesi veya temizlenmemesi görüldüğü üzere şu anda bu tıkalı. Ve tıkanlıktan sonra bir müddet sonra artık motorun içerisine tozu çekmeye başlıyor. Şu şekilde iyi bakalım motora. Motorun içerisindeki pisliği görüyoruz. Hatta şunu da çıkaralım daha net görmeniz açısından. Motor böyle tıkandığından dolayı bilya yataklarına kadar bu toz işliyor ve motoru yakıyor. Orjinal torba kullanırsak ve filtrelerimizi süresi geldiklerinde değiştirirsek veya da temizlersek böyle bir arızayla karşılaşmayacağız. Kolay kolay. Ve içerisinde gösterelim. İçerisindeki pisliği görüyorsunuz. Şimdi biz buna motor değişimi yapacağız. Motor değişimi yapmadan önce iyice bir temizlememiz lazım. Şunu da görüyorsunuz. Motorun yerine yerleştirdikten sonra üst kapak haznesi bu. Görüyorsunuz pislik nasıl düşüyor. Yani buradan bu filtreden kalı olduğundan dolayı o kadar ki pislik giriyor ki hem yukarıdan hema aşağıdan bu makina nefes alamıyor. Tozdan dolayı, pislikten dolayı ve nefes alamadığından dolayı elektrik süpürgesinin motoru yanıyor. Bu markanın hangi marka olduğu önemli değil. Bütün markalar için geçerli. Bütün markalarda elektrikli süpürgelerin arka veya da önünde filtre bulunur. Önde bulunan motor filtresidir. Şura şu kesimde bulunan motor filtresi, motor forma filtresi diye geçer. Buradan çekişi yapar. Şu üst kısımda da yani kapağın kapalı olduğu şu üst kısımdan da emmiş olduğu havayı dışarı atar. Buradaki filtrede şuranın içerisindeki tozun evinizin içerisine gelmemesini sağlar. Tabi temiz tutarsa zaten öyle bir oluşum olmaz ama temiz olmadığı zaman bu filtrenin buradaki görevi e, dışarıya tozun gitmesini engellemek e, tabi burası da temizlemediği zaman motor tekrar hararet yaptığından dolayı ya 5 dakika motor çalışıp ondan sonra kendi kendine istop eder. Tekrar soğuduğu zaman tekrar e, elektrikli süpürgemiz devreye girebilir. Veya da tamamen e, motoru yakar. Biz şu anda bu bunu temizleyelim. Temizledikten sonra yeni motorumuzu takarken bir daha görüşelim. Şu anda videoyu biraz durduracağım. <gülüyor> Evet. Bakımımızı da bitirdik. Gördüğünüz üzere makinamız yakını alır mısın? Temizledik. Bütün parçalarımızı temizledik. Şu anda yeni motorumuzu takacağız. Şimdilik biraz duraklatacağız. Daha sonrasında tekrar devam edeceğiz. Evet. Elektrik süpürgemizi toplattık. Tertemiz hale getirdik. Torbasını takıp deneyelim. Bardağı tekrar belirtmek isterim. Bir ürünün lütfen elinizden geldiği kadar orijinal torbasını kullanın. Özellikle boş marka. Siemens profili markalarında almış olduğunuz yan sanayi torbalar iyice oturmadığından dolayı şu hazne iyice oturmadığından dolayı hava kaçırmaktadır. Şu şekilde hava kaçırmaması lazım. Etrafındaki singelerin onu tutması lazım. Aksi takdirde motora kadar bu pislik gidiyor. Şimdi takip testini yapalım. Evet işlemimiz bitti. Kablomuzu takalım. Ve e, işemizi kontrol edelim. Elektrik süpigemizi çalıştalım. Gördüğünüz gibi basıncı gayet iyi. Elektrik süpigesi geldi. Hatta en düşük derecede dahi görüyorsunuz. Vakfımı gerçekten iyi dereceye geldi. Bu tür Evet arkadaşlar Elektrikli süpürgemizin Bakımını tamiratını bitirdik Her şeyini bitirdik Kontrollerini yaptık İnşallah müşterimize teslim edeceğiz Bu tarz videoların Gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup Bildirimlerinizi açmayı ve Videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen Şunu da yeri gelmişken Belirteyim Yani bir tüketici olarak merak ettiğiniz konular varsa aşağıda yazarsanız biz de ona göre bir yol haritası çizer. Ona göre videolar yayınlamaya çalışırız. En azından tüketici olarak eksiklerinize bir nebde olsun çare olmuş oluruz inşallah diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selametle kalın.